Evet, değerli basın mensupları maalesef bugün üzücü bir olayla, bir felaketle bir deprem haberiyle uyandık. Hasarın çok büyük olduğunu can kaybının çok büyük olduğunu ve bu felaketin altında bir bu felaketi bir dayanışarak birlikte güç olarak aşmamız gerektiğine inanıyorum. Bugün aslında hocamızla beraber yaşanan süreci çok detaylı bir şekilde uzun uza diye açıklayıp bilgilendirmek istedik. Ama bu felaketten dolayı çok uzun tutmak istemiyorum. Bunu bilmenizi isterim çünkü bugün bu mesillileri konuşma günü değil ama detaylarla ilgili ilerki zamanda Acımız dindikten sonra yaralarımızı sardıktan sonra bütün kafalardaki soru işaretlerine cevap verecek şekilde basın toplantısı düzenleyeceğim Bugün sadece böyle bir basın toplantısı bildirimini iptal edebilirdik ama hayat devam ediyor sadece Bugün bu fotoğrafı vermek için benim kulüp başkanlığı döneminde, yöneticilik döneminde önemsediğim bazı değerler vardır. Yöneticilik, hocalık, mes e herkesin e daha doğrusu yöneticilik, hocalık ayrı bir şey ama insanlık ayrı bir şey. Ben bugün... Ayrılmamıza rağmen beraber maalesef çalışma ortamı olmadı. Bazen her şey iyi hisse de bazen olmuyor. Bazen böyle kararların alması gerekiyor. Hem teknik tarafından hem de bizler tarafından. Ama her şeyden öte bir insani duruş sergilemek gerekiyor. Ben sadece basının önünde bu fotoğrafı vermek için bilerek, bu fotoğrafı vermek için... Ee, burada bulunuyorum. Bu fotoğrafın anlamı şudur. Ömer Erdoğan Hoca bizim isteğimiz doğrultusunda bizi kırmayarak davetimize icabet etti ve geldi bizimle çalıştı. Onun karakterine, insanlığına teknik adamlığına sonuna kadarı güvendiğimizi bildirmenizi isterim. Bu fotoğrafın anlamı şudur. Ben yaşçı ondan büyüğüm. O benim kardeşim ben. Belki yaşça büyük olduğum için onun abisi konumundayım. Ee, başkan olayım, olmayın. Futbolun içinde olayım, olmayın. Bu fotoğrafın anlamı Ömer Erdoğan'a her zaman bir dayanışma içinde, bir abi kardeş ilişkisi çerçevesinde, e, talep ettiğinde bir telefon kadar yakın olduğumuzu bildirmek için buradayım. Ben emeklerinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Onun spor hayatında benden futbol hayatında, hocalık hayatında benden gelecek her türlü desteği sizin yanınızda vereceğimi beyan ediyorum ve sonuna kadar da bu işi başaracağına inanıyorum. Hepimizin eksiklikleri olabilir. Eksiklikler kusur değildir. Eksiklikleri tamamlamamak kusurdur bana göre. Biz başkan olarak, yönetici olarak, hoca olarak asla olan e, e, eksikliklerimizi birbirimize insani bir zeminde hatırlatıp o, onun tamamlanmasına katkı sağlamaktır. Dediğim gibi ben başkan olarak, yönetici olarak eksikliklerimi hocadan e, öğreneceğim şeyler vardır. Hocanın bir e, yol arkadaşlığı olarak bizim sağlayacağımız katkı varsa bunlar olabilir. Bu anlamda zerre kadar şey yoktur. Başkan olduğum müddetçe hatta olmasam bile e, ki çok fazla buralarda kalmak istemiyorum. Olmasam bile bütün arkadaşlarıma söyleyeceğim bir şey vardır ki eğer bu Ankara gücü devam ettiği müddetçe Ömer Erdoğan'a bu kapıların her zaman açık olduğunu bildirmek isterim. Ben olduğu müddetçe bu kapılar her zaman açıktır. Bizim kapımız Ankara gücü kapısına açıktı. Benden sonra da yönetici arkadaşların e, bu hassasiyete dikkat edeceğini düşünüyorum ve e, çok fazla uzatmak istemiyorum. Söylenen basında yansıyan sosyal medyada yansıyan, çok şeyler var. Bugün aslında hepsine cevap vermek istiyorum açık bileklik. ama dediğim gibi bu acil günde bunları e, konuşman doğru olmadığını söylüyorum. Ben tekrar Hocama teşekkür ediyorum ve bizlerde hakkı varsa hakkını helal etmesini söylüyorum. Ee, bizim bütün hakkımız kendisine helaldir. Anasının sütü gibi hak etmiştir yaptığı çalışmalarla. Bu anlamda zerre kadar kafamızda soru işareti yoktur. Ha, dediğim gibi hatalar eksikler olabilir. Bunlar telafi edilmeyecek bir şey değildir. Ee, bizden de onda. Bu insani bir şeydir. Ne yaparsak yapan dünyanın en iyi hocası da olsa dünyanın en iyi başkanı da olsa muhakkak Eksikliklerimiz vardır yani insan olmamızdan kaynaklı bir de tabii yaşanan olay çok acı bir olay ee, hocam e, da konuştuktan sonra depremle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum buyurun hocam. Evet e, öncelikle tabii ki e, futbolla ilgili bugün konuşulacak hiçbir şey yok. Çünkü ülkemizde bu yaşanan büyük facia gerçekten hepimizi üzdüğü gibi beni de çok derinden üzdü. Bir memleketim Kahramanmaraş, Hatay daha önce iki sene çalıştığım, Adana'da akrabalarım. Ne olursa olsun vatandaşlarımız, e, abilerimiz, kardeşlerimiz şu an zor durumdayken bizim burada futbolla ilgili veya bu şu anki gündemle ilgili bir açıklama yapmamız başkanımızın dediği gibi çok doğru olmaz kusurumuza bakmayın. Gönül isterdi yaşanmamış ve bugün daha derin bir e, basın toplantısı yapalım ama açıkçası hepimizin acısı büyük ve şu an... Orada can çekişen vatandaşlarımızın hayat mücadelesi verirken biz burada gündeme dönmemiz çok sağlıklı olmaz. Onlara da bir saygısızlık olur. Dediğim gibi bunlar ileriki tarihlerde inşallah güzel günlerde zaten başkanımız tarafından söylediği şekilde anlatıldığı şekilde ben de onun sözünün arkasındayım zaten ne derse kabulümdür. Dediğim gibi ülkemiz adına vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Şu an enkaz altında yardım bekleyen vatandaşlarımıza bir an önce inşallah iyi haberlerden alır ve onların da hayatta inşallah kalmasını haberini alırız. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Başkanımız da dediği gibi bu ülke çok zorluklar atlattı ama her zaman birlik beraberlik içerisinde destek olarak bu zor günlerde herkes elinden geldiği kadar destek olarak bu zor günleri atlattı. Ee, herkesi hem duasıyla hem işte maddi manevi e, yardımıyla e, destek olmaya çağırıyorum. Çok zor bir süreç. Allah yaşatanlara bir daha bunu yaşatmasın. Ülkemizi bu tür belalardan, kazalardan korusun. Gerçekten e, biz buradan bu acıyı yaşarken şu an orada bu bu e, Olayı yakından hisseden yaşayanların e, durumunu düşünebilirsiniz. Dediğim gibi Allah onların da yardımcısı olsun, ülkemizin yardımcısı olsun. İnşallah güzel haberlerle e, önümüzdeki günlerde o hayata tutunmaya çalışan vatandaşlarımız güzel haberleriyle biraz hiç olmazsa moral kazanırız. Ülkemiz adına çok büyük bir geçmiş olsun diyeceklerimi iletiyorum. Tekrardan da vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Evet, bu bir hocamın da ifade ettiği gibi acımız büyük. Allah rahmet eylesin, vefat edenlere, kalanlara sağlık diliyoruz. İnşallah sayı çok olmaz. Çünkü daha yeni ama maalesef gelen bilgiler hasarın çok büyük olduğu. Bu anlamda Ankara Gücü, Camiası, Kulüp Başkanı, Camiası olarak bu sürece yapacağımız bütün katkılarda var olacağımızı söylüyoruz. İlk anda Kızılay Kan Bağışı e, kampanyası başlattı. Bu anlamda bütün yönetici, başkan, yönetici, camia, taraftar, herkesi Ankara gücü duyarlı olan hatta Türkiye'de bütün insanlığa bu kampanya destek olunması ile ilgili çağrımızı biz de yeniliyoruz. E, tekrar e, dediğim gibi üzün, üzüntülüyüz, acımız büyük. Bu Ne kadar sevindirici haber gelirse o bizim en azından acımızı hafifletecektir diyorum. Ben tekrar teşekkür ediyorum. İki küçük şey, bir iki küçük şey sorabilir miyim? Evet. arkadaşlar? Yani şimdi tarafların çok yoğun bir şekilde hani talebi var, bize de bir talebi var da, ya bu işin geri dönüşü yok mu Ömer Erdoğan hocaya? Çünkü ben ilk defa bir taraftarın bir teknik direktörü bu kadar saygısızlığını görüyorum. Ee, yok mu yani geri dönüşü? Yani kesin ayrıldım mı? Ee... Evet kesin ayrıldım. Başkanıma da zaten e, ricada bulundum. Başkanımıza Sağolsun Yönetim kuruluyla beraber e, beni ikna etmek için e, bir çaba gösterdiler. Ricada bulunlar ama dediğim gibi şimdi burada e, bir karar verildi. Bu kararı verilirken ne benim sırf kendi menfaatim için ne kulübü menfaat için her iki tarafın içinde hayırlı olmasını e, dilediğim için verildim. Dediğim gibi bu süreçte e, dediğim gibi şimdi bu acı günde bunları açıkçası çok, çok konuşmak iyi. çok evet, sağlık evet. değil. E, dediğim gibi karar verildi. Bunun şimdi hatasını, suçlusunu, neden olduğunu açıklamak açıkçası çok doğru değil. Biz eğer bugün başkanımızla yönetim konusunda buradan helallaşıp da ayrılabiliyorsak bence çok büyük bir erdem karşılıklı sevgi ve saygıdan oluşan bir şey. Kavgasız, dövüşsüz ben e, çok şükür bu konuda e, daha önce de Hatay'dan ayrılırken helallaşarak, vedalaşarak, buradan da Allah bize bunları nasip etti, herkese nasip etmez. Ama bu karşılıklı olan, birbirimize olan sevgi ve saygıdan oluştu. Dediğim gibi daha çok bu derin konulara girmeyelim. Çünkü acımız büyük, gönül isterdi, yaşanmamış olsa belki daha başkanımın tarafı, bizim tarafımız... De, de, daha detaylı bir şekilde ama dediğim gibi burada kimse kötü niyet aramasın tamamen yani, benim kararımda. Ben şurada söyleyeyim o yazılan çizilenlerin yani çoğu doğru değil. Onun için aslında biraz hocayla beraber bunu net söylüyorum. Kesinlikle maalesef dediğim gibi biraz önce de ifade ettiğim gibi biz bu tür felaketlerle direniriz. Dayanışma içinde olunca savaşlar olur, depremler olur buna direniriz ama maalesef insanlığı çürüttüğümüz zaman buna direnemeyiz. İnsanlığı çürütmenin de maalesef en büyük nedenlerinden birisi yalan, iftira ve asılsız olan haberleri yaygınlaştırmaktır veya bilgileri yaygınlaştırmaktır. Bunu net söylüyorum. Söylenenlerin çoğu doğru değil. Ben aslında biraz önce de söyledim. Bu fotoğrafı vermek Ömer Erdoğan'ın her zaman burada yeri vardır adıdır ve bunu da beyan da ettim. Böyle bir sorun olsa biz şimdi başaramadığımız zaman veya başaramadığım diye olmadığı zaman yapmak istediğimiz zaman gittiğimiz zaman burada bir sebep mi olacak veya hocam işte kendisinin de ifade ettiği basın toplantısında da bazen ne kadar artırlarda da yan yana girdi insanla uğraşıyoruz olmayınca bir dokunuş gerekiyor. Yoksa bu bir başka bir neden araman doğru değil e, kesinlikle ha biz e, masum insanlar değiliz. Tabii ki hatalarımız, günahlarımız var. Bu anlamda kendimizi beri tutmuyoruz. Ama yazılanların çoğunun e, %99'unun doğru olmadığını, iftira olduğunu belirtmek isterim. Bununla ilgili cevabı dediğim gibi acımız dinsin. Her türlü soruyu açık bir şekilde, canlı yayında dahil bu soruların hepsine cevap vereceğim. belirtmek isterim. E, hocamın da ifade ettiği bugün bunları konuşmanın çok anlamı yok. Ee, biz sadece bir e, abi kardeş, bir e, helalleşme başkan hoca düzlemde bir helalleşme fotoğrafıdır bunun adı e, başka bir nedenden dolayı gelmedik buraya. O sorulara inşallah sorudan cevap veririz. Düzler Türküyeli yaşlı Fatihlerin Mesut Hoca Yazır Hocalar bilmiyorum kime kadar birçok hoca başarılı hocalar aracılığıyla çalıştı başarılı elde ettiler başarılı sorular sevdim oldu sevmiyordum Ankara yüklü taraftarı gözünde iz bırakan Ankara yüklü taraftarın bu kadar sevdiği metni ilk etkin adam sizsiniz taraftarın bir mesajınız olacak mı yani inandığı herkes sağ ya tabii benim burada çalıştığım süre daha önceki dönemlerde de bası toplanda da ifade ettim. Sağ olsunlar yenildik, sahip çıklar, destek oldular takımını, hocaların her zaman arkasında durdular. Bu bize burada çalışmamız için, burada daha fazla motiv olmak için ekstra bir güven verdi, motivasyon verdi. Şimdi bu süreçte de iki üç günlük süreçte de eksik olmasınlar. Allah razı olsun. Sosyal medyadan işte sürekli üzüntülerini, kararımı değiştirip devam etmemi ricalarında buldular. Bu tabii benim burada ne kadar sevildiğimi gösteriyor. Ama bu tabii karşılıklı. Ben de gerçekten taraftarlarımızı seviyorum. Çünkü bu karşılıklı olan bir şey. Dediğim gibi taraftarlarımdan tek isteğim, çok büyük bir taraftar grubuna sahip, çok, çok da etkili ve e, takımını her zaman gerçekten e, destekleyen her zor şartlarında, bundan sonraki süreçte de e, aynı şekilde e, yeni gelecek hocaya, futbolcularına, camiasına, yönetimine destek olsunlar. Çünkü bir tane Ankara gücü var, ona her zaman destek olsunlar. İnşallah güzel günler Ankara gücünü bekliyor. Başka? Başka... Yani ben almayacağım. Tamam, e, hocam. Başkanım sefaya devam ediyor. Az önce spor bakanında e, spor organizasyonların ikinci bir düzeye kadar herkese açılıyor. Belki bir ay ilk oynanmayacak. yanmayacak. E, Önünüzdeki süreçte yol haritanız nedir? Yani, TFF'nin alacağı karar ne olacak? Belki de eksik takıma devam edecek. O bölgedeki takımlardan dolayı onu da bilmiyoruz. E, en azından yeni hoca yabancı mı olacak? Yani bir yol haritanız nedir? Şu anda hiçbir hocayla görüşmedik. Net söylüyorum. Eğer bilgiler varsa buna sosyal medyada veya bazı haberlerde böyle hiçbir yönetim düzeyinde hiç kimseyle görüşmedik. Çünkü daha hocamız burada. Buna ahlaki bulmadık. E, doğru da değil. Şu anda takım tabii hayat devam ediyor. Antrene olacak. Şu anda yardımcı kulüp bünyemizde olan yardımcı hocalarla veya e, teknik heyetle bu süreç devam edecek eee şu anda başkan kim olacak yani dernek yani, üstte kim olacak yani kim atrayacak yani şu anda yani, Sedat yani, Dağça Se Se yok Sedat Dağça yani şu yani anda 25 maçı da olsaydı oynansaydı Sedat mı çıkaracaktı? Ee, <gülüyor> o on, tabii oynansaydı Sedat çıkartacaktı yani için de söyle yok yok Sedat Hocayı. Sedat e, zaten hocamla beraber baştan beri buradalar Sedat bir bütün hocamın evet. E, evet. Sürecini yakinen takip etti ve özellikle hocamın takımı hazırlama konusunda Sedat'ın bir hayranlığı var. Hep bana ifade ettiği gibi hocam antrene konusunda dediğim gibi takım hazırlama konusunda ben de her zaman bunu söylüyorum zaten. niatinde hocam bıraktığı bir iz var. O izi devam ettireceğiz. Yani o anlamda bir sorun yok yani. Peşiktaş başından önce hoca hocayla anlaşma itibarimiz yok mu çıkaralım hocam? şu anda kimse de konuşmadı yani e, işin açıkçası e, bekliyoruz yani biraz daha acele etmek istemiyorum. Zaten artık önümüzde bir süreç yani dört gün OS'de zaten yaptınız özele çıkacağını açıklamıştınız. Tabii, tabii. tabii artık bir süreç var belki bir ay. Juan'ın ne olacak, olacak şey. bilmiyoruz yani belki uzun süre e, ligler e, ertelenebilir. Yani gerçekten onun şu anda belirsiz bir durum var ama Ama e, resmi olarak başkan ikini son transfer kapandı. Yani uzatılır mı bilmiyoruz. Belki TPF uzatacak lan sayılarını onu da bilmiyoruz ama iki yıl sonra transfer toplamada takviyeler olması gerektiğini Ömer Hoca'nın listesi doğrultusunda takviyeler olacak. Üç mi? tane transfer yaptık. Onu açıkça söyleyeyim. İki transferi bizzat iyi, hocamın istediği isimde veririm. Libero ve Kanat. Cokanoviç <gülüyor> işte <de>, Milson'u. <gülüyor> bir tane forvet aldık. Hocam forveti ilgili olumsuz değil ama daha iyi bir tercih konusunda olma ihtimali olabilir mi diye bir şey oldu ama mevcut oyuncu ile ilgili olumsuz kanaati yok. Tabii ki biz de isterdik ki daha iyi ama ara transfer dönemi çok zor. Her oyuncu almak kolay olmuyor ama işte ligler başlıyor. Bir tane forvetimiz var. Bizim de mecburen oraya acilen takviye yapmamız gerektiği gibi inisiyatif kullandık. Bir yerli bir e, futbolcu ile ilgili görüşmemiz devam ediyor. E, özellikle süperlikte oynayan netleşmediği için bir şey diyemiyorum. Ondan sonra zaten hocamın istediği transferler bu bölgelerdeydi. E, o anlamda e, biz hocamın o istediği bölgelerdeki transferle ilgili talep doğrultusunda şeylerle ilgili çalışıyoruz zaten. yani O anlamda bekliyoruz yani. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Hayırlısı olsun. Hayırlısı.